Bugün 1 Ekim 2021 Cuma, Venüs günündeyiz. Ay saat 03.53'de Aslan Burcu'na geçerek daha canlı ve ateşli enerjiler vermeye başlayacak. Sabah ve öğle saatlerinde Ay, Kova Burcu'ndaki Satürn'e karşı açı yapacak. Baskılayıcı ve kısıtlayıcı enerjilerle güne başlayabiliriz karamsar ve melankolik duygularda artış gösterebilir zorlandığımız noktalarda kendimize fazla yüklenmeden esnek davranmaya çalışalım otorite figürleri aile büyükleriyle gerilimli durumlar oluşabileceğinden ilişkilerimizde dengede kalmaya özen gösterelim günün ilk yarısında günlük sorumluluklarımız ve görev alanlarımızda daha kararlı ve disiplinli davranabiliriz Akşamüstü saatlerde Aslan burcundaki ay ile terazi burcundaki Güneş ve Mars arasında oluşacak olumlu açı enerjimizi ve motivasyonumuzu yükselterek bize destek olabilir. Daha hedefe yönelik ve iradeli olabilir, cesur davranabiliriz. Terazi burcunda gerileyen Merkürle Oğlak burcundaki Plüton arasında etkinleşen dik açıysa ciddi düşünceler planlar ve resmi bağlantıları gündeme getirebilir ancak iletişim haberleşme eğitim yasal ve hukuksal alanlarda geçmişe dönük sorunlar da gündeme gelebilir manipülasyonlara ve karışık etkilere karşı dikkatli olmaya çalışalım Siz de şimdi kanalımıza abone olun yorumlar bölümüne sorularınızı yazın sürprizlerimizden haberdar olun